Merhaba sevgili anne ve babalar. Bu videoda sizlere bebeklerde düz kafa sendromları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bebeklerde düz kafa neden oluşuyor? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bebek kafa yapısı kafasındaki kemikleri şekillenmeye ya da ee deforme olmaya yatkındır. Çünkü kafa kemikleri yumuşaktır. Bu hep aynı pozisyonda yatıştan. Bazen yan yatıştan, bazen sırt üstü yatıştan, bazen eşlik eden kaslardaki gerginlikten dolayı, tortikol istediğimiz durumdan dolayı, hep aynı tarafa yatmasından dolayı şekil bozuklukları gelişebiliyor. Bazen ikiz eşi olması, bazı durumlarda primatürü olması da eşlik edebilecek nedenlerden birileri. Plejiosefali en sık gördüğümüz kafa şekil bozukluğu. Plajiyosefali demek bebeğin kafasının bir tarafının düz o bölgedeki o taraftaki kısmında alın kısmında öne doğru gidebilecek şekilde asimetri yüz asimetrisi yapabilme potansiyeli olan ciddi bir deformasyon çeşididir. Bu deformasyonun nedeni genellikle kafanın hep aynı tarafta yatmasından dolayı olur. Bir diğer deformasyonel e, kafa şekil bozukluklarından birisi brakisefali'dir. Brakisefali de çok fazla görmekteyiz. Brakisefali neden de bebek hep sırt üstü yaptığı dönemde kafasının arkası düzleşip kafasının yan çapının genişlemesinden dolayı olabilir. Bazen brakisefalilerde plajyosefali ya da asimetrik brakisefali dediğimiz hem düz kafa hem de yamuk kafa görülebiliyor. Bir başka kafa şekil bozukluğunda dolikosefali ya da skafosefali dediğimiz kafanın kafatasının önden arkaya doğru uzun olduğu bir deformasyonel kafa şekil bozukluğudur. Yine kafa şekil bozukluğuyla bize başvuran ama diğerlerinden farklı olarak deformasyonel değil kraniosinozise bağlı kafa şekil bozuklukları da görülebilir. Kraniosinos bağlı kafa şekil bozukluğu, bebeğin kafa kemiklerinin erkenden birleşmesinden dolayı kafanın e, diğer yönlere, farklı yönlere büyümesinin kısıtlanmasından dolayı oluşur. Bu durum da bize bazen şekil bozukluğu olarak gelir. Ancak asıl neden pozisyonel değil, kafa kemiklerinin gelişme sorunudur. Düz kafa sendromu ne kadar görülüyor? Şiddetli dediğimiz düz kafa sendromlarının da şiddet dereceleri vardır hafif orta, ağır, şiddetli ve çok şiddetli olarak şiddetli deformasyonlar yaklaşık %3 oranında görülmektedir. Kafa şekil bozuklukları önlenebilir, birçoğu önlenebilir. Erken fark edildiğinde yatış pozisyonu gerekirse fizyoterapi, tortikolis özellikle Fizik tedavi ile bebeğin yatış pozisyonu normal hale getirilerek kafa şekil bozuklukları hem önlenebilir hem de bir yere kadar yamulmuş olan kafa normale yakın ya da normal hale getirilebilmektedir. Bu pozisyonel olarak düzeltme işlemleri 3. 4. aya kadar rahatça olabilmektedir. Ancak üçüncü dördüncü aydan sonra bebeklerin pozisyon vermek zorlaşacağından dolayı, çünkü bebek artık kafatasını kendisi hareket ettirebilmekte, siz bir tarafa doğru yatırsanız bile o istediği yönü doğru kafasını çevirebildiği için deformasyonel kafa şekil bozuklukları, özellikle dördüncü aydan sonra pozisyonla çok zor düzeltilmektedir. Bundan dolayı önemli olan bebeğin kafasının şeklinin yatış pozisyonuna bağlı üçüncü, dördüncü aya kadar bozulmasını engellemek en önemli görevimiz. Bundan dolayı muayenelerimizde ve aile bilgilendirmelerinde ilk ilk birinci ay, ikinci ay kontrollerinde bunlara çok önemli dikkat edilmesi gerektiğini bilmenizi istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.